Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben deriz Ömer Tarık İlmaz'la ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeyi seçim paylaşacağız. Ben ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyalce cep tarik Pinterest tarikhaber, Elham tarikhaber, TikTok tarikhaber, Facebook tarik Haber. Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grand Grant, Type, Facebook, YouTube Tarık Haber, TVBK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla geldiniz. Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıtacak olur. Bir Kolay'da yayında değerli izleyenler. Bir Kolay kanalımız Stark Haber sere ulaşabilirsiniz. Upçao'nun yayında yayındayız, Upçao'nun yayın kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Dikele yayındayız, Loslar Dikey kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. üzerine işte iserdir dostlar Twitch kanalımız Tarkov TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve e, bu arada Azard'dan da yayına başlayarak Azard'dan da bizi takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler. Biz de sohbet odalarında yayındeyiz Switzerland bizleri takip edebilirsiniz ve ülkenimiz başlıyor değerli dostlar Hem ilk e, haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Belediye kalem hamle geldi bir kazından itibaren krediyle ilgili yeni düzenleme yolda değerli izleyenler. Son dakika <gülüyor> haberine göre belediye kredi kullanımında ilave aldım geldi döviz varlığı sınırı indirdi bir kazından itibaren geçerli olacak. Son dakika haberine göre bankacılık düzenine denetleme kurumu yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kullanılacak şirketlerine 15 milyon liralık döviz bardağı sınırı 10 milyon liraya indirildi. Karar dolusunda bir kazımdan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan veya taahhüt alınacak. İşte son dakika haberinin detayları. İnansın. İnansın. Tek Son dakika son kredi kullanımında ilave adım döviz varlığı sınırı indirildi 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak son dakikadan kredi kullanımında ilave adım döviz varlığı sınırı indirildi 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak son dakika haberi Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan BDDK yapılan son dakika açıklamasına göre Kredi kullanacak şirketlerin 15 milyon liralık döviz varlığı sınırı 10 milyon liraya indirildi. Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik ilave adım attı. BDDK'ten yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmaya devam ediliyor. BDDK onayladı, FUX Bank kuruluyor. Bu doğrultuda alınan kurum kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakli varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakli varlıklarının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %5.000'i aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakli ticari kredi kullandırılmayacak. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Daha önce yeni nakli ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakli varlığın bulunması veya yabancı para nakli varlıklarının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'u aşması durumunda geçerli oluyordu. Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve tahlüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut haliyle devam edecek. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ödemeler %100 arttı. Tarih öne çekildi. %25 indirim kampanyasına akıl ettiler. Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı. En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen nıstı ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası... Ana haber bir devam ediyor. Yaklaşık 1 saattir... Bu uh, ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili kritik sözler geldi. Önümüzdeki dönemde dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya düzenlemesiyle ilişkin açıklama geldi. Kritik bir adım attığımıza inanıyorum dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan mecidiye kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanlığı Toplantısına konuştu. Sosyal medya düzenlemesi ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı koruma yönünde kritik bir adım attığımızda inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını birçok alanda göreceğimizden şüphe duymuyorum ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalar. Kritik bir adım attığımıza inanıyorum. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama. Kritik bir adım attığımıza inanıyorum. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medidiye Kasrı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısında konuştu. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak, halkımızı koruma yönünde kritik bir adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını birçok alanda göreceğimizden şüphe duymuyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, i̇slam İşbirliği Teşkilatı, İYİT'e 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında Mecidiyye Kasrı'nda düzenlenen programda katılımcıları selamladı. İslam dünyasına da selam gönderen Erdoğan, 12. Enformasyon Bakanları konferansının katılımcılarını Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Konferansın, başta İslam ümmeti olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Bu yılki konferansın ana temasını hakikat ötesi çağda dezenformasyon ve İslamofobi ile mücadele teşkil ediyor. Müslümanların yanında tüm insanları da etkileyen bu iki temel sorunun gündeme alınmasını son derece isabetli bulurum. Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren, bizlerin yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Hucurat suresinin 6. ayetinde Allah'ın mealen, Ey iman edenler, eğer fasıt bir kimse size bir haber getirirse doğru olup olmadığını araştırın, ''Yoksa bir topluma cahilce kötülük edersiniz de sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz'' dediğini vurgulayan Erdoğan, ''Evet görüldüğü üzere inancımız sadece habere değil, haberin kaynağına, kimden geldiğine ve hangi amaçla getirildiğine de dikkat etmemiz gerektiğini emrediyor'' değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, herhangi bir konuda karar almadan veya harekete geçmeden önce haberi taşıyanın, yazanın ve konuşanın iyi araştırılmasının tavsiye edildiğine dikkati çekti. Yaşadığımız dönemi iletişim çağı olarak tanımlayan ve bu çağda bu ilahi tavsiyelerin ne kadar hayati öneme haiz olduğunu herkesin bizzat tecrübe ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu. İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye, habere ulaşmak kolaylaşırken, insanların hakikatle bağı ise giderek zayıflıyor. Haber kaynaklarının çeşitlenmesi, medyanın, özellikle sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edilmeye başlaması, pek çok avantaj yanında beraberinde hayati riskleri de getirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon, bu tehditlerden en fazla öne çıkanlardır. Maalesef bugün yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır. Hiçbir sınırın, ahlakın, etik devrin, otokontrolün olmadığı bu mecralar bir iletişim aracı olmaktan ziyade, insanları düşmanlaştıran, kutuplaşmayı artıran, nefret ateşini körükleyen birer operasyon aygıtına dönüşmüştür. Konuşmasında dijital teröre vurgu yapan Erdoğan, dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil, onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır ifadesini kullandı. Dezenformasyonun, hibrit savaş kapsamında sık başvurulan araçlardan biri haline geldiğini belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu gerçekle siyasetten diplomasiye, Kamu düzeninden toplumsal olaylara kadar pek çok alanda sıkça karşılaşıyoruz. Dünyada yalan, üretilmiş ve maksatlı haberlere en çok maruz kalan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bunu uluslararası kurumların yaptığı araştırmalar da ortaya koyuyor diye konuştu. Erdoğan, FETÖ'den bölücü terör örgütüne, marjinal yapılardan çeşitli uluslararası medya kuruluşlarına kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin karşı odakların hedefi durumunda olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Bilhassa terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele, tamamı yalan, tamamı lezeyan dolu haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. DH'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz. Dün bize iftira atanların aynı dönemde DH ile iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca avro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Şahsen kendim Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığında, bunu Fransızlar anlamıyordu. Fransa'nın başkanı Sayın Macron'a da ben bunları anlattım. Ama buyur bak şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'nin hesabını sordular. Şu anda Lafarge, Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve bu yalan tutmadı. Evet Farge, teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı. On binlerce masum sivilin ve Müslümanın kanını döken bu vahşi DH örgütünün kimler tarafından desteklendiğinin bu tür örneklerle çok daha net bir şekilde anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, aynı riyakar tavrın PKK, PYD ve FETÖ terör örgütlerine yönelik tutumlarda da sergilendiğini biliyoruz. Ellerindeki masum kanlarına rağmen bu örgütler destekleniyor, korunuyor, himaye buluyor. Ağızlarını her açtıklarında bize özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından bahsedenler, akla ziyan bahanelerin arkasına saklanarak bu örgütlere sahip çıkmayı sürdürüyor ifadelerini kullandı. Erdoğan, yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken, diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının olduğunu belirterek, Müslümanlara yönelik rırkçı saldırılar ve nefret söylemlerinin pek çok yerde artış gösterdiğini dile getirdi. Medya organları toplumun bir kesimini karalamaya yönelik iftiralardan uzak durmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti. Müslümanların hareket alanları, faşizan düzenlemelerle, antidemokratik mevzuat çalışmalarıyla daraltılmakta, ibadet hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Başörtüsüne, sakala, cübbeye, tesettüre müdahaleler normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Parlamentolar ve hükümetler eliyle yürütülen bu tür süreçlerin gayesi, İslam karşıtlığını kurumsal hale getirmektir. Bu vahim tablo, İslam karşıtlığı maksadıyla yapılan medya müdahalelerine karşı ortak hareket etmemizi zarılı kılıyor. Medya organları da aynı mesuliyet duygusuyla hareket etmeli, toplumun bir kesimini karalamaya yönelik iftiralardan uzak durmalıdır. Türkiye olarak İslam düşmanlığıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini, bu konuda küresel bir dayanışma tesis etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, teşkilatın zirve dönem başkanlığını yürüttükleri dönemde yaptıkları davet ve 74. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, genel kuruluna hitabındaki çağrı temelinde önemli bir adım attıklarını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 15 Mart tarihini uluslararası İslam Karşıklığı'yla mücadele günü olarak kabul ettiğini söyledi. Filistin davasını daha güçlü savunmamız şarttır. Bu duyarlılığın hep birlikte çok daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini dile getiren Erdoğan, aynı şekilde teşkilatımızın kuruluş sebebi olan Filistin davasını da daha güçlü şekilde savunmamız şarttır. Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında yaşadığı işgali ve hak mahrumiyetini tüm dünyaya daha iyi anlatmalıyız. Suriye halkının içinde bulunduğu çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz. Filistin'den Keşmir'e, Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya kadar her cephede işbirliğimizi artırmadan İslam dünyasını hedef alan saldırıların üstesinden gelemeyiz. Bu doğrultuda teşkilatımızın medya alanındaki girişimlerine destekleriniz son derece mühimdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da ev sahipliğini yaptıkları, 2016 yılındaki 13. İslam zirvesinde yazılı ve görsel medyanın İslam'ın doğru şekilde anlatılması ve bilginin yayılması hususundaki önemini vurguladıklarını anımsatarak, bu toplantıda üye ülkelerde medya altyapılarının geliştirilmesi ve medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Medya forumunun bir an önce faal hale getirilmesi yerinde olacaktır. İstanbul zirvesinde kabul ettikleri 2025 10 yıllık eylem programı kapsamında medya, Sosyal medya ve kamu diplomasisi alanlarında bazı hedefler belirlediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti. Üzülerek belirtmek isterim ki henüz bu hedeflere ulaşamadığımızı görüyoruz. Medya işbirliğinin derinleştirilmesi için İstanbul merkezli faaliyet gösterecek medya forumunun bir an önce faal hale getirilmesi yerinde olacaktır. Bu vesileyle hepinizi medya forumuna katılmaya davet ediyorum. Ayrıca Haber Ajansları Birliği, İslam Yayıncılar Birliği, Düzenleyici otoriteler forumu gibi medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik adımların hızlandırılmasını bekliyoruz. Kritik bir adım attığımıza inanıyorum. Ülkemizde bu hafta kanunlaşan ve dezenformasyonla mücadelede elimizi güçlendirecek mevzuatın da önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Dünyanın birçok ülkesinde benzerleri yürürlükte olan bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı Gençlerimizi ve demokrasimizi koruma önünde kritik bir adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını birçok alanda göreceğimizden şüphe duymuyorum. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ahmet Davutoğlu'na tepki. PKK ile berabersiniz. Fakı baba. Haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve haberimize geçiyoruz. Bir kadın bir erkek mahalleliyi linç etmek için sıraya girdi Değerli izleyenler, Karamanmaraş'ta hareketli gün yaşandı. Kaşlar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Mahalleli bir kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı. Karamanmaraş'ta Olaylık köyün Şüphelerinin yakalaması sona erdi. Polis gasp ve adı koyma ihbarı aldığı ve bas, eve baskına gitti. Operasyon sırasında çalışma çıktı. 3 polis yaralandı ve destek ekipleri devreye girdi. Şüphelilerin biri olay yerinde hayattan kaybetti, bir aldı ancak ikisi kaçtı. Akşam saatlerinde yerleri tespit edilen şüpheliler kıs kırak yakalandı. Mahalleli bir kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı ancak polis engel oldu. İşte olayla ilgili birbirinden çarpıcı kareler. Haber. Haber. Nişan. Kahramanmaraş'ta hareketli gün. Kaçtılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı. Kahramanmaraş'ta hareketli gün. Kaçtılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı. Kahramanmaraş'ta olaylı gün şüphelilerin yakalanmasıyla sona erdi. Polis, gasp ve alıkoyma ihbarı aldığı eve baskına gitti. Operasyon sırasında çatışma çıktı. 3 polis yaralandı ve destek ekipleri devreye girdi. Şüphelilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti, biri gözaltına alındı ancak ikisi kaçtı. Akşam saatlerinde yerleri tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı ancak polis engel oldu. İşte olayla ilgili birbirinden çarpıcı kareler. Kahramanmaraş'ta, gasp ve alıkoyma iddiasıyla polislerin evine gittiği şüpheliler, ekipleri ateş açtı. Saldırıda üç polis memuru yaralanırken, şüphelilerden biri ölü olarak ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı, diğer şüpheliler de akşam saatinde ev baskınında yakalandı. Çatışma çıktı. Olay, sabah saatlerinde divanlı mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'nde meydana geldi. Dağ'a göre zorla alıkonulup gasp edildiğine yönelik şikayeti üzerine asayiş şube müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine gitti. Bu sırada evdeki şüpheliler. Durumu fark ederek polislerin üzerine ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve polis memurları Abdurrahman Bolat, Bayram Sünbül, Halit Karadaş yaralandı. Polislerin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüphelinin cansız bedeni orada gönderildi. Çıkan çatışmada isimleri açıklanmayan şüphelilerinden biri ölü ele geçirildi, biri de yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları ise ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan bir şüphelinin yakalanması için de bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Polislerle girdiği çatışmada ölen şüphelinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna götürüldü. Vali Coşkun, çok şükür sağlıkları iyi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Fağlık Coşkun da İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret etti. Doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Coşkun, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok dedi. Cebeloğlu, terör bağlantısı yok, bir kişi aranıyor. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, polislerin adrese gidince, içeriden ateş açıldığını söyledi. Ateş açılması üzerine ekiplerin gerekeni yaptığını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti. Olay, basit, asayişe müessir bir olay, terör bağlantısı yok. Bir gasp ve alıkoyma zanlısının yakalanması için yapılan çalışmada içeriden ateşle karşılık verilmesi sonucunda arkadaşlarımız da gerekli müdahalede bulunarak gereğini yapmışlardır. Olayın terörle bağlantısı yok. Bir şahsı yakalama çalışmamız devam ediyor. Şu anda detaylı inceleme ve araştırmalar devam ediyor. 24 gün önce de sırtından bıçaklanmıştı. Öte yanandan yaralı polislerden Abdurrahman Bolat'ın 24 gün önce de yine bir olaya müdahale ederken sırtından bıçaklanan polis olduğu ortaya çıktı. Bu sabahki saldırıda bacağından yaralanan ve sağlık durumu iyi olan Asayiş Şube Müdürlüğü polislerinden Bolat, 27 Eylül'de Merkez 12 Şubat ilçesinin Karamanlı mahallesinde bir ihbara gitmiş, Evde bulunan şüphelilerin bıçaklı saldırısına sırtından yaralanmıştı. Polis, bir eve operasyon düzenledi. Kahramanmaraş'ta 3 polisin yaralandığı olayda kaçan şüphelinin Dunlu Pınar mahallesindeki bir eve girdiğinin tespit edilmesiyle adrese özel harekat polisleriyle çok sayıda ekip sevk edildi. Drone destekli operasyonda evde ve çatı katında yapılan aramada şüphelinin izine rastlanmadı. Şüphelileri linçten polis kurtardı. Kahramanmaraş'ta üç polisi yaralayan iki şüphelinin Ertuğrul Gazi mahallesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Polisler evin olduğu sokağı avlukaya aldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen ekipler biri kadın iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin araca bindirmek istediği şüphelilere toplanan mahalle halkı saldırmaya çalıştı. Ekipler şüphelilerle aralarına girip halkı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra şüpheliler zırhlı araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da mahalleye gelerek halkı sakinleştirmeye çalıştı ve tahriklere kapılmamalarını istedi. En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasa haber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekran var dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında açıkladı. Bize katısan şehrin her şeyini sana teslim edeceğiz dedi. Hemen Cumhurbaşkanı'na görüştüreceğiz denildi. Yani. Siyaset gündemi değişik iddia geldi. Lütfi Savaş canlı yayında AKP'den yeni teklifi açıkladı. Bize katılı şehri sana teslim edelim dedi. 2020 seçimlerine yaklaştıkça siyasete sular durulmuyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'tan gündem Olacak bir iddia geldi. Katılda canlı yayında soruları yanıp veren Savaş, AK Parti'nin kendilerine gelen teklifi açıkladı. Lütfü savaş, sen gel bize, biz e, seni Sayın Cumhurbaşkanımız'a hemen göstereceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz dediler ifadelerini kullandı. Haber, haber, güncel. Siyaset gündemini değiştirecek iddia. Hütfü Savaş, canlı yayında AK Parti'den gelen teklifi açıkladı. Bize katıl şehri sana teslim edelim. Siyaset gündemini değiştirecek iddia. Lütfi Savaş canlı yayında AK Parti'den gelen teklifi açıkladı. Bize katıl şehri sana teslim edelim. 2023 seçimleri yaklaştıkça siyasette sular durulmuyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan gündem olacak bir iddia geldi. Katıldığı canlı yayında sorulara yanıt veren Savaş, AK Parti'den kendisine gelen teklifi açıkladı. Lütfü Savaş, sen gel, biz seni Sayın Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz dediler ifadelerini kullandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, de ekranlara gelen Ankara Bürosu programında soruları cevapladı. Gazeteciler tarafından seçimlere gidilirken AK Parti'den görüşme teklif geliyor mu? Sorusuna Lütfü Savaş çok konuşulacak bir yanıt verdi. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz. Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı. 40 gün önce yine geldi bir tanesi. Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP gibi değilsin. Sen milliyetçi muhafazak çizgide bir insansın. Sen gel, biz seni Sayın Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz dedi. İlk dönemi AK Parti'deydi. Lütfü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47,3 3 oyla seçimleri kazandı. Ancak 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergini Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine CHP'ye katıldı. 2014 yılında Hatay'ın Büyükşehir olmasıyla ilk Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kazandı. Savaş 2019'daki seçimleri de %55 oy oranıyla kazandı. Çelebi'nin transferi konuşulmaya devam ediyor. Cübden Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev diye konuşmuştu. Grup toplantısında AK Parti'ye katılan Çelebiye Rozet'ini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Fakı Baba da İyi Parti'ye geçiyor. AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştüklerini ve partiye kesin olarak katılma isteğini ilettiğini söylemişti. Akşener'le arasındaki bir konuşmasına da değinen Fakıbaba, Meral Hanım'la görüştü. Şanlıurfa'nın şekillendirilmesi vizyonunun olduğuna inanıyorum. Problemlerin Şanlıurfa'da ortaya çıkmasının sebebi birlik ve beraberliğin olmamasıydı ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'den istifa eden Fakıbaba canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı anlattı. Ben ayrılacağı anlamda, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan Yıldırım'a hastanede... Bu haber bir devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranı arayız ve diğer haberimize geçiyoruz. O siyasi ismeti sözler gündem oldu. Dışı kalaylı içi vay vaylı teneke dedi değerli izleyenler. Songül'den en çok konuşulan siyasi ismi İbrahim Tatlıses'e olay göndermelerdi. Yatışı çıkalayla içi hava bay bayla tenekeledi. AKP'nin isminden Ahmet Eşef Fakı Baba'ya imparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e olay yaratacak sözler geldi. Tatlıses'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçek güzün özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacak ifadelerini kullandı. Magazin. Magazin. Güncel. Son günlerin en çok konuşulan siyasi ismine İbrahim Tatlıses'ten olay gönderme, dışı kalaylı içi vay vaylı teneke. Son günlerin en çok konuşulan siyasi ismine İbrahim Tatlıses'ten olay gönderme, dışı kalaylı içi vay vaylı teneke. AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakı imparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten olay yaratacak sözler. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım ifadelerini kullandı. Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den istifa etmişti. Fakıbaba istifasının ardından iyi partiye geçeceğini duyurmuştu. Tatlı sesten Fakıbaba'ya olay gönderme. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor tatlı ses paylaşımında şu ifadelere yer verdi dışı Kalaylı içi Vay Vaylı teneke fakonun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin dışı Kalaylı içi Vay Vaylı teneke fakonun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin İbrahim Tatlı ses İ paratorybol 21 2022 Ahmet Eşlet Fakı tatlı sesin paylaşımna henüz bir karşılık gelmedi AK Parti'den istifa eden Fakı Baba canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı anlattı. Ben ayrılacağım anla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fakı'nin karşısına çıkan Gülşen ayrılık gelirini açıkladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Guardiola'nın PNC'di, Manchester yıldızını aslan kaptı değerli izleyenler. Guardiola'nın PNC'di, Manchester yıldızını Galatasaray kaptı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlere büyük ses getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızı'lılar birçok isme temaslarını sürdürürken, İngiliz basından oldukça konuşacak bir iddia ort ortaya atıldı. Buna göre, 2016 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve daha önce Galatasaray'lıyım çekme konuşan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Galatasaray olacak. Sport. Sport. Galatasaray. Bulvar yolunun filansıydı. Manchester City'nin yıldızını Galatasaray kaptı. Bulvar yolunun filansıydı. Manchester City'nin yıldızını Galatasaray kaptı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle büyük ses getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, İngiliz basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, 2016 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve daha önce Galatasaraylıyım şeklinde konuşan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Galatasaray olacak. İşte detaylar. İlkay Gündoğan Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da Süper Lig performansı göz önüne alındığında işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. İlk 10 haftası geride kalan Süper Lig'de. Haftayı bay geçen Sarı Kırmızılılar şu ana kadar çıktığı 9 mücadelede 5 galibiyet alırken, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet almış durumda. Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan aslan kolları şimdiden sıvarken, oldukça konuşulacak bir ismi gündemde. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier League devi Manchester City ile olan sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Galatasaray olacak. değil. 2016 yılında Alman devi Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu, henüz İngiliz devi ile sözleşme imzalamaması sarı kırmızılı kulübe gideceğine dair iddiaları güçlendirmiş durumda. Öte yandan İlkay Gündoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmesi de bu söylentilerin güçlenmesine etken olan bir diğer neden. Eşi linç edilmişti. İlkay Gündoğan'ın eşi Sarı Arfao'yı yakın zamanda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımın ardından linç edilmişti. Arfao'yı İngiltere'deki yemekleri eleştirdiği paylaşımında, iyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir sushi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor. Sözleri sonrası büyük tepki çekmiş teknik direktör Guardiola ise ilk ay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak, şeklinde bir espri yapmıştı. Arzusuna kavuşabilir. Lusun'un duyurduğu haberde, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek ilk ay gün doğan için devrede olan kulüplerden biri Galatasaray. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan, bu arzusuna sezon sonunda kavuşabilir. Guardiola'nın ilk transferiydi. Pep Guardiola, Manchester City'nin başına geçtiğinde İlkay Gündoğan'ı Dortmund takımından 27 milyon euro transfer etmişti. Cidde kaptanlığa kadar yükselen İlkay Gündoğan, Manchester'da 6 yılda 4 Premier League zaferi yaşadı. Bu sezon 9 maçta oynayan 31 yaşındaki yıldız iki gol atarken bir asist yaptı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izlerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'dan. Yıldırım'a hastanede ziyaret geldi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçer. Binay Yıldırım'a hastanede ziyaret geldi. Son dakika haberine göre son başbakan ve AKP başkan vekili Binay Yıldırım dün akşam saatlerinde Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti. Yıldırım koruması ve yanlarında bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Aydın kazada yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programının ardından Akşam saatlerinde Nebiyan Yıldırım'ı ve diğer yaralıları hastaneye ziyaret etmiş. Haber. Haber. Güncel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a hastanede ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a hastanede ziyaret. Son Başbakan ve AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım dün akşam saatlerinde Azerbaycanlı trafik kazası geçirmişti. Yıldırım koruması ve yanlarında bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Aylin kazada yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programının ardından akşam saatlerinde Binali Yıldırım'ı ve diğer yaralıları hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı, (İİT) e 12. Enformasyon Bakanları konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye kasrından ayrıldı. Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrımı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti. Son Başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Türkiye'den Amdans uçak hareket etti. AK Parti'den Binali Yıldırım için son dakika açıklaması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber süpülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yolcu otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü. 20 kişi, 22 kişi yaralandı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre. Yolcu otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü. 22 kişi yaralandı. Son dakika haberine göre. Batman'dan Diyarbakır'ın istikametine seyir halinde olan otobüs tır ile çarpıştı. Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken dördü ağır 22 kişi yaralı Haber. Haber. Güncel. Son dakika yolcu otobüsü kaza yaptı. Bir ölü 22 yaralı. Son dakika yolcu otobüsü kaza yaptı. Bir ölü 22 yaralı. Son dakika haberine göre Batman'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otobüs tır ile çarpıştı. Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 4 gün ağır 22 kişi yaralandı. Son dakika haberi. Batman'da yolcu otobüsünün kum yüklü tır'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Otobüs şoförü yaşamını yitirdi. Kaza Batman çıkışı İsmin yolu Batman Çayı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken kum yüklü tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü hayatını kaybederken 4'ü ağır 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yol, kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlliyat. Ümraniye'de korkunç kaza. Refüje çarparak köprüden aşağıya düştü. Bir ölü bir yaralı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhur İttifakı üyesi partiden Ekrem İmamoğlu'na davet. Zevkle gelirim ama. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte Galatasaray'ın yeni Mustera'sı değerli izleyenler. İşte Galatasaray'ın yeni Mustera'sı İtalyan basını resmen duyurdu. Galatasaray'ın ilayan yaşı nedeniyle Ukrayna'da file bekçisi Mustera'nın, Uyguraylı fili bekçisi yerine yeni bir isim araçları hız kazanırken İtalyan basından e, flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sar kırmızılar empolit forması giyen, Oren Elmo, Victoria'yı transit listesine aldığını yazdı. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. İşte Galatasaray'ın yeni muslerası. İtalyan basını resmen duyurdu. İşte Galatasaray'ın yeni muslerası. İtalyan basını resmen duyurdu. Galatasaray'da ilerleyen yaşın nedeni Uruguaylı file bekçisi musleranın yerine yeni bir isim arayışları hız kazanırken, İtalyan basının, ...flash bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı kırmızılılar empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu transfer listesini aldığını yazdı. İşte detaylar. Fernando Muslera. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Urubailı file bekçisi geçtiğimiz günlerde emekliliğine dair yaptığı konuşmada bunu değerlendiriyorsunuz. Bunu düşünmeye başlıyorsunuz, özellikle çocuklarının olduktan sonra. Ne zaman ve nasıl olacak? Fiziksel olarak şu anda çok iyi hissediyorum, üst düzey mücadele etmek istiyorum. Ruslara olduğum için gelmek istemiyorum ancak futbol kariyerimi başladığım yerde, Andererst'a son vermek istiyorum ifadeleri sarı kırmızılı camiada şaşkınlıkla karşılanırken, yönetim 36 yaşındaki eldiveni yedekleyebilecek bir isim için arayışlarını hızlandırmıştı. İtalya'dan dikkat çeken İddiar Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray için birçok isim gündeme gelirken, İtalyadan flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan haber kaynağı Fropal Italia'ya göre Galatasaray, Ruslera'nın yerine Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu transfer listesine aldığını yazdı. Devler peşinde. Haberde Guglielmo Vicario, Empoli'de herkesi etkilemeye devam ediyor ve Türk devi Galatasaray'ın dikkatini çekiyor. 26 yaşındaki İtalyan kaleciye yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve da dahil olmak üzere birçok seri A kulübü teklif yaptı. Ancak Empoli'nin teklifini kabul etti. Vicario etkileyici formunu bu sezonda sürdürdü ve Toskana ekibinin parlak isimlerinden biri oldu. Galatasaray, yaşlanan Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli bir kelici arıyor ve gözünü yetenekli İtalyan Vicario'ya dikti. 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi kabul edip etmeyeceği veya en iyi İtalyan kulüplerinden birisinin onu almasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil ifadesi kullanıldı. Piyasa değeri 10 milyon euro. Sezon başında 8-5 milyon euro karşılığında Cagliari'den Empoli'ye transfer olan 26 yaşındaki Eldiven 10 maçta 11 gol yedi ve 3 maçta da kalesini gole kapattı. 1.94 boyundaki Vicario'nun piyasa değeri 10 milyon euro. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz. Kısmetse Olur Canser'inden seksi yatak paylaşımı geldi değerli izleyenler. Kısmetse Olur Canser'den seksi yatak paylaşımı geldi değişimiyle gündeme geldi. Kısmetse Olur programında Eser Wurst'te yaşadığı Aşk Akıllara kazınancı Canser Çördük son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Eser pozları ve değişimiyle sık sık adına söz edilen Canser Çördük bu defa yatakta verdiği seksi pozlarıyla dikkat edecektir. Magazin Magazin Güncel Kısmetse Olur Cansel'den seksi yatak paylaşıldı. Değişimiyle gündemde Kısmetse Olur Cansel'den seksi yatak paylaşıldı. Değişimiyle gündemde Kısmetse Olur programında Eser Vest ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Cansel Çördük son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Cesur pozları ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel Çördük, bu defa yatakta verdiği seksi pozla dikkatleri çekti onun yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor. Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse olur Cansel yeni bir paylaşım yaptı. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel, yatakta kıvrımlarını sergiledi. Paylaşımına, Göl Gönabal, iyi kız kötüye gitti, Notunu Cansel'in bu iddialı paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. Kısmetse olur Cansel'e yorum yağdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com an haber bülten sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz.